Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 12 Haziran Salı günü analizine geçmeden önce, Survivor 2018 10 Haziran Pazar günü, neler yaşandı hatırlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. 10 Haziran Pazar günü ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu.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 Kadınların sembol oyununu ise Nagihan kazandı, ünlülerden bir kişi gidecek, eleme potasında ise şu isimler var, Merve Turabi ve Mustafa Kemal, kim giderse gitsin, artık ünlülerin kendini toparlaması çok zor. 12 Haziran Salı günü büyük ödül oyun oynanacak ve bu oyunu ünlülerin kazanması zor gözüküyor. Çünkü gönüllülerin sayısı çok fazla, yorulmuyorlar. Takımları güçlü, ünlüler ise maalesef paramparça vaziyette. Fakat ünlüler direnecektir, az da olsa kazanma ihtimalleri var. Bizleri çekişmeli bir ödül oyunu bekliyor olacak. 12 Haziran Salı oyunu kazanan takım kim olacak? Sizce kim kazanır? Sizlerde desteklediğiniz isimleri, tahminlerinizi ve kimin adaya veda edeceğini yorum kısmında belirtin. Sizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.